4 çarpı eksi 5 çarpı eksi 7 buçuk. Bu çarpımının sonucunu bulunuz. Çok güzel. Burada 3 sayının çarpımını alıyoruz. Bazıları pozitif, bazıları negatif. İşlemi istediğimiz sırada yapabiliriz. 4 çarpı eksi 5 ile başlayalım. Bunun sonucunda 4 çarpı eksi 5'in sonucunda eksi 7 buçuk ile çarpacağız. Baştan yazalım. 4 çarpı eksi 5 çarpı eksi 7 buçuk. İlk olarak hatırlamanız gereken şu. Artı çarpı artı eşittir artı ve artı çarpı eksi eşittir eksi. Veya eksi çarpı artı eşittir yine eksi. Eksi çarpı eksi eşittir artı. Aynı işaretli iki sayıyı çarpınca sonuç artı oluyor. Farklı işaretli iki sayıyı çarpınca da sonuç eksi oluyor. 4 çarpı 5 desek ne olacak? 20. Ama burada 5 negatif. Burada artı çarpı eksi var. Farklı işaretli iki sayı var. Yani sonuç negatif olacak. Soru o zaman eksi 20 çarpı eksi 7,5'a dönüşüyor. Bunun cevabını bulacağız. 20 çarpı 7,5 eşittir 150. Artı mı, eksi mi diye düşünelim. Eksi çarpı eksi. İşaretler aynı. Cevap artı olacak. Cevap artı 150.